Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda dilenciliğin neden yapıldığını, nereden geldiğini, dilencilik sektörünün ne olduğunu, dilencilik psikolojisini hepsini anlatacağız. Farklı bir değerden konuya girmek istiyorum. Hayvanların da dilencesi var mı? Aslında bunun cevabı evet. Yani dilencilik demeyelim de beleşçilik diyelim. Maymunlar grup halinde yaşayan canlılar oldukları için birbirlerine sosyal destek yapmayı severler. Ve de bu sosyal desteğin içerisinde birbirlerinin bitini, piresini, böceklerini ayıklaması bile gelir. Bir maymun grubundaki maymun gider diğer maymuna der ki yahu benim kafamda bitler var sen benimkileri temizle ben de seninkileri temizleyeyim der. Öteki maymun da der ki hay hay der de şu an bir bit yok ama hadi seninkileri temizleyeyim ben ama borcun olsun bak bir dahakine ben bitlenirsem sana gelirim der. O da tamam kardeşim der biz kaçmıyoruz ya biz de şu ağacın şeyiz maymunuyuz yani hani niye böyle yapıyorsun gider onlar kendi aralarında anlaşırlar biri diğerinin bitini presini temizler öteki de onunkini temizler bu grup halinde yaşayan canlılar için bir gerekliliktir birbirlerine sosyal yardımlaşma yaparlar tabii aralarından bazı akıllılar da beleşçilik yapacak olan akıllılar da gider o sosyal yardımlaşmanın içerisinde bir gün bir tanesini temizletti, diğer gün bir tanesini temizletir ve de ondan sonra gidip kimsenin bitiyle pireseli uğraşmaz. Gider ağaçta keyif çatar, sağda solda gezer tozar, karakız tavlamaya çalışır, çınar ağaçlarının altında büyük ağaçlarla sonra kimseye yardım etmez. Bu beleşçilik problemidir. Grup halinde yaşayan canlılarda, birbirlerine sosyal destek veren canlılarda beleşçilik problemi her zaman var olmuştur. Aynısı insanlar için de geçerli midir? Evet geçerlidir. <gülüyor> Senin yazacağın Türkçe'ye sokayım. Öyle mi yazılır o? Ayıp oluyor be abi. Bu kadar gel derimle. Oğlum sen Türk müsün lan? Türküm abi. Ya niye böyle bir şey yaptın? Ya abi şimdi... Bu Suriyeliler piyasanın amına koydu. Önceden günde 5 bin lira kazanıyordum, Şimdi 2 bine düştü. Ben de çarmı aracımı yükseltmeye çalışıyorum. Nasıl şimdi? Kar ediyor mu bari? İyi abi ya işler güzel. Belli zaten. Mal boru Ver lan bir tane ben yapayım lan. Allah'ım ayıp ediyorsun. Vay aman helal olsun. Be be. Ama abi dükkanın önünü kapatma be. E, tamam, tamam müşteri kapatma. Hadi görüşürüz abi. Eyvallah kardeşim hadi çok eyvallah. sağ ol. Allah razı olsun. Günümüz Türkiye'sinde hep üç Türk dilenciler ikisi Suriyeli dilenciler yüzünden iflas ediyoruz. Bizim tarihimizde de yani geçmişe gittiğimiz zaman, on binlerce, yüz binlerce öncesine gittiğimiz zaman biz de grup halinde yaşayan canlıyız. Ve de ne oluyor? O sosyal grubun içerisinde bazı uyanıklar ve yapmaya başlıyor. Ne yapıyor? Mesela biz diyoruz ki bugün ava biz çıkalım diyoruz. Beş tane yaz dedik, alın toplandık dedik ki bugün ava biz çıkalım, gidelim de güzel bir av yapalım dedik. Diğer 5 tane kanlı dedi ki, tam o zaman biz buraya koruyalım dedi, siz de gidin avanızı yapın dedi. Burada karımız var, çoluğumuz var, çocuğumuz var dedi. Siz avcılık yapın, biz de burada koruyuculuk yapalım dedi. Biz de tamam dedik, aldık silahlarımızı, silah dediğimde sopa mopa işte yani. Aldık onları, çıktık gittik ava, ondan sonra yiyeceği getirdik. Ve de bu diğer kalan 5 kişi kendi sıraları geldiğinde o akıllardan bir tanesi, yani beleşçi olan bir tanesi ava çıkmıyor. Yani işte bir bahane uyduruyor veya herhangi bir şey yapıyor. Yani top, o sosyal gruba bir katkı sağlamıyor. Beleşçilik yapıyor. Kaynakları sömürüyor ama iş çalışmaya gelince çalışmıyor. Bunun bir sürü örnekleri olabilir tabii ki de ama konumuz dilencilik. Daha doğrusu beleşçilik olduğu için. çünkü bunun mantığını anlatmak istiyorum aslında ben size. Yani dilencilik yüz binlerce yıl öncesinde de beleşçilik adı altında yapılan bir davranıştı. Zaten bunu yapabilen kişiler... Hayatta kalabilmişler ki şu anki dilenciliğin temelini oluşturmuşlar. Dilencilikten kastım da ne mesela? E, i̇lla o dilenen kişileri aklınıza getirmeyin. Bu göçebe yaşayan e, topluluklar var mesela. İşte bu Avrupa'ya göç eden çingen toplulukları var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bu kitle mesela beleşçilikle yaşayan bir kitle topluluğu, yani böyle alışmışlar. Onların o sosyal öğrenmesi de o şekilde gerçekleştiği için ben çingen bir aileden doğmuş olsaydım ben de aynı sosyal öğrenmeyi gerçekleştirip ben de dilenciliğe devam edecektim. Bu, bu şekilde gerçekleşen bir eylem. Peki şimdi, dilenciliğin aslında beleşçilikten geldiğini anlamış olduk. Peki bu dilenciler neden bunu yapıyor? Bunun psikolojisini Aslında bunun cevabı oldukça basit. Siz herhangi bir şeye emek sağlamadan, kazanç sağlamak varken neden ona emek sarf edesiniz ki? Dilencilerin temel mantığı bu. Yani bu yüz binlerce yıl öncesinde de böyleydi. Adam zaten bunu yapabiliyor, beleşçilik yapabiliyor. Bu onun genlerinde var. Ve de beleşçilik yapabilirken neden bir şeye enerji harcayıp hayatına devam etsin ki? Yani bu beleşçilik durumu aslında bir meslek. Bu Avrupa'daki insanlar bunu anlamışlar. Demişler ki ya siz anladık abi siz dilencilik yapıyorsunuz. Beleşçilik yani aslında ama siz dilencilik yapıyorsunuz. Bunu artık meslek haline getirmişsiniz. Biz de madem bunu meslek haline getirdiniz bunu bir yasaya dökelim diyorlar. O İsveç'te mesela o dilencilere sertifika verip de dilencilik yaptırıyorlar. Yani siz bir dilencisiniz gidiyorsunuz ben dilenciyim arkadaşım diyorsunuz. O İsveç'teki, İsviççre'deki neyse işte Stockholm Belediyesi'ne gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben... Dilenciyim ondan sonra ben bu işi yapmak istiyorum. Tamam diyor sana 159 TL diyor bize diyor sertifika ücreti ver diyor. Biz size diyor yasal bir şekilde dilenmene müsaade edelim. Dilencilik sektörü şu anda çok garip yerleri gitmiş durumda. yani Orada bir meslek haline geldiğini kabul etmişler. Ve de ona göre bir yol izliyorlar şu anda. Gözlem yapıyorlar bunun sonuçları ne olabilir. Orada işte sertifika aldıktan sonra mesela dilencilerin sayısı azalmış. Adam demiş ki ben dilencilik yapacağımı. Gider limon satarım demiş, limon satmaya başlamış mesela. O dilencilik mesleği artık orada farklı bir şekilde boyut değiştirmiş durumda. Ha. Toparlamak gerekirse dilencilik psikolojisinin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Dilenciler yüz binlerce yıl öncesinde de aynı şekilde beleşçilik adı altında bu mesleği yapıyorlardı. Günümüzde bu şekilde devam ediyorlar. Bu bitecek bir şey mi? Hayır bitmeyecek bir şey. Evet, dilencilik psikolojisi bu şekilde. Benim için de farklı bir tecrübe oldu. Dilencilik psikolojisi diye bir şey anlattım. Normalde dilencilik psikolojisi diye bir şey yok ama dilenciliğin ne olduğunu anlayıp onların davranışlarını açıklarsak bu dilencilik psikolojisi olur. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Pislok TV'nin evrimsel kanalından bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.